Tekrar merhaba. Farklı bir gerilme sorusu ile devam edeceğiz. Önceki sorudan biraz daha zor olacak çünkü içinde biraz daha komplike bir cebir var. Yine de korkmayın çok zor olmayacak. Hem böyle problemler de görmelisiniz çünkü sınavlarda bunlar da karşınıza çıkabilir değil mi? Şimdi teldeki gerilmeyi bulalım bakalım. Öncelikle tam bu noktanın hareket etmediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu küçük teldeki gerilmeyi bulmak kolay. Bu noktayı, yer çekimi kuvveti 10 newtonluk, newtonluk, nevtonluk başka bir kuvvetle birlikte aşağı çekiyor. Yani bu 10 newtonluk ağırlığı da eklemek zorundasınız. Ve tabii ki, hareketsiz olan bu noktadaki gerilme, yukarı doğru 10 newton olmak zorunda. Neyse, bu kolay olanıydı. Şimdi bu iki telldeki daha karmaşık gerilmeleri bulalım. Biliyoruz ki, tam bu noktada herhangi bir yönde ivmelenme yok. Ne x yönünde, ne de dikey olarak, yani y yönünde, herhangi bir ivme yok. Dolayısıyla, x yönünde olan kuvvet de, y yönünde olan kuvvet de 0 olmak zorunda. O zaman, x yönündeki net kuvvet nedir? Bu iki telin x bileşenlerdeki gerilmelerine bakacağız. Şimdi bu iki tele gerilme vektörünü çizelim. Bu t1 olsun. Gerilme kuvveti teli aynı çizgi üzerinde çekiyor. Buna t1 dedik. Eğer bu bir gerilme vektörü ise, x bileşeni de bu olmak zorunda. Bakalım nasıl çizeceğiz? Düzgün bir şekilde çizmeye çalışıyorum. Bu da x bileşeni olacak. x bileşenle bakalım, burası 30 derece olmalı. Evet, tam burası 30 derece. Tahminen artık buna alışmışsınızdır, aşinasınızdır. Peki, buradaki t1, buradaki değer t1 ise, x bileşenin değeri ne olmalı? t1 çarpı kosinüs 30 olacak değil mi? Şimdi sinüs, kosinüs ve tanjant için uygulanan formülleri hatırlayalım. Bildiğiniz gibi kosinüs, komşu bölü hipotenüstür. Kosinüs 30 derece ve bu bölü t1'e, yani x bileşeni bölü t1'e eşit. Kosinüs 30 derece, x bileşeni bölü t1'e eşit. İki tarafı da t1 ile çarparsak, şimdi bu sonucu elde edeceğiz. Bu yine tahminen bildiğiniz bir şey. x bileşeni, hipotenüsle arada kalan açının kosinüsü olacak. Yani x bileşeni çarpı hipotenüs. Aynı şekilde, buradaki x bileşenini, buradaki kuvvet vektörünü de çizeyim. Eğer bu t2 ise, bu da x bileşeni olmak zorunda. Yine benzer bir şekilde, bu açı da 60 derece ve burası da t2 çarpı kosinüs 60. Şimdi bu iki vektör hakkında ne biliyoruz? Biliyoruz ki, toplam net kuvvetleri sıfır. Ya da başka bir deyişle, bu iki vektörün büyüklükleri birbirlerini dengeleyecekler. Aslında şunu demek istiyorum, bunlar birbirlerini ters yönde itiyorlar. O zaman biliyoruz ki, büyüklükleri birbirlerine eşit olmalı, birbirine eşit olmalı. t1 kosinüs 30 t2 kosinüs 60'a eşit olacak. Bunu yazalım. t1 kosinüs 30, t2 kosinüs 60'a eşit. t2'yi bu kısma yazıyorum. Bir yandan da ufak yazmaya çalışıyorum çünkü problem uzun sürecek gibi görünüyor. Kosinüs 30 neye eşittir? Eğer hala ezberlemediyseniz kök 3 bölü 2'ye eşittir. O zaman bu da kök 3 bölü 2 çarpı t1 oldu. Kosinüs 30 dereceydi. Aynı şeyleri bu taraf için de uygulayalım. Kosinüs 60, 1 bölü 2 eşit. Unutursanız hesap makinenizi kullanın. Şimdi burası 1 bölü 2 çarpı t2 oldu. Diğer tarafa alırsak eksi 1 bölü 2 olacak ve bu sıfıra eşit. Burada bazı adımları atlıyorum çünkü çözüm çok fazla yer kaplayacak, ekranda yerimiz kalmayacak, diğer videoları izlerseniz bağlantıyı kurarsınız. Gerisini takip etmek kolay, şimdi elimizde 3 bölü 2 çarpı t1 eksi 1 bölü 2 çarpı t2 var ve sıfıra eşitler. Bir denklem, bir denklem ve iki bilinmeyen, iki bilinmeyen var, yani pek bir işimize yaramayabilir şu an. Yine de bunu bir kare içine alalım, ileride bize yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi y bileşenlerine dönelim, bakalım orada neler oluyor. Diyelim ki bu t1'in y bileşeni, bu da t2'nin y bileşeni. Peki biz neleri biliyoruz? y bileşenleri hakkında ne biliyoruz? Şimdi bu nokta hareketsiz olduğu için biliyoruz ki, toplamda yukarı doğru çekiyor. Çünkü iki dikey gerilim bileşeninin birleşmiş güçleri aşağı doğru olan yer çekimi kuvvetini dengeliyor. Yer çekimi kuvvetinin dengelenmesinden dolayı, biliyoruz ki, bu iki y bileşenini birbirlerine eklersek, toplam gerilme diken yönde 10 Newton, Newton olacaktır. O zaman y bileşen nedir? T1'in kosinüs 30'du. Kosinüs 30'du. Bu da bildiğiniz bir şey olacak sizin için. T1 sinüs 30 derece, evet, T1 sinüs 30 derece y bileşendir. O zaman, o zaman t1, buraya yazayım, t1 sinüs 30 artı bu vektör, yani t2 sinüs 60. Şimdi, trigonometri bilginizi bir gözden geçirmenin zamanı, sinüs, kosinüs ve tanjant kurallarını. Bazen insanlar trigonometri konusunda karışıyorlar, kafalar karışıyor. Trigonometri konusundaki videolarımızı veya daha önce yaptığımız kuvvet vektörlerini tekrarlamak faydalı olabilir. Evet, neyse, birkaç adım atlıyorum ve yine bu 10 newton'a eşit olacak newton'a. Yukarı tekrar yazalım. Değerleri de yerine yazacağım. Sinüs 30 neye eşit? Şurada yapalım bunu. Sinüs 30 derece nedir? Sinüs 30 derece 1 bölü 2 eşit. 1 bölü 2 çarpı t 1. t 1 artı sinüs 60 derece kök 3 bölü 2 eşitti. O zaman kök 3 bölü 2 çarpı t 2 eşittir 10. Şimdi her yerde 1 bölü 2 olmasını sevmiyorum, o zaman iki tarafı da 2 ile çarpalım. 2 çarpı 1 bölü 2, 1 eder. Yani t 1 artı kök t 2, 20'ye eşit oldu. Şimdi yukarıda bulunan bu eşitliği 2 ile çarpıp aşağıya yazalım. Bu bizim ilk bulduğumuz sonuç. Bütün bu eşitliği 2 ile çarparsam, şimdi bu eşitliği farklı bir renkle yazacağım ki anlayabilirsiniz. Faydadaki 2'den kurtulmak için, kök 3 bölü 2'yi 2 ile çarparız. Kök 3 t1 eksi t2 eşittir 0 çıktı. 0 çarpı 2 zaten yine 0. Şimdi neler yapabileceğimize bakalım. Bazı terimlerin kaybolmasını istiyoruz ilk eşitlikte. İlk denklemi alalım ve onu ne ile çarpacağımızı bilmiyorum. Mesela kök 3 ile çarpalım. Kök 3 t1 çıkar. Üstteki eşitliği aldım ve kök 3 ile çarptım. Burada sadece bir denklem sistemi var gibi düşünün. Ve kök 3 çarpı bu. Kök 3 çarpı kök 3 eşittir 3. 3t 2, 20 kök 3'e eşit oldu. Bir bakalım şimdi ne yapmak istiyorum. Farkındayım çok fazla eşitlik yönlendirmesi yaptım. Umarım bu sizin için bir cebir tekrarı oluyordur. Şimdi bu eşitlikten diğerini çıkaralım. Aslında bunu sadece eksi 1 ile çarpıp 2 eklemek gibi görebiliriz. Birbirlerinden çıkarırsanız bu terimler gidecek çünkü aynılar. Sonuç olarak burada elimizde eksi t2 kaldı. Eksi 3 t2 eşittir. 0 eksi 20 kök 3. Bu da eşittir. 4 t2 eşittir. Eksi 20 kök 3. İki tarafı da eksi 4'e bölelim. t2 5 kök 3 Newton'a eşit oldu. Bu teldeki gerilim şimdi yerine koyup t1'i de bulalım. Bu formülü kullanalım çünkü daha basit gözüküyor. Yani, kök 3 çarpı t1 eksi t2. t2 5 kök 3'e eşitti. Hepsi 0'a eşit. O zaman da kök 3 t1 5 kök 3'e eşit oldu. İki tarafı da kök 3'e bölelim. İlk teldeki gerilmeyi 5 Newton olarak buluruz. 5 Newtonluk bir güçle çekiyor ya da kuvvetle. Bu da ikinci teli 5 kök 3 Newton'la çekiyor. Tel bu kısmında aslında daha fazla çekme uyguluyor, yer çekim kuvvetinden daha fazla. Mantıklı çünkü daha dik. Daha dik olduğu için de y bileşenine daha çok kuvvet uyguluyor. Eğer toplam gerilmelerini düşünüyorsanız 10 newton'dan daha fazla olacak. Bu da mantıklı çünkü çeken bazı kuvvetler yatay düzlemde boşa gidiyorlar.